Kendin olmak istiyorsan rol modellerinden özgürleş. Nasıl? Her birimiz öncelikle taklit eden bir soydan geliyoruz. Yani annelerimiz kendi annelerini, babalarını, ailelerini ve çevredeni taklit ederek bize bir miras bıraktı ve biz de onlardan gördüklerimizi, onların belki o ana kadar ki Tecrübelerini, bilgi birikimlerini ilk önceleri taklit ederek ve daha sonradan da belki onların yine bize gösterdikleri ya da onları merkez alarak daha farklı insanları, e, özendiklerimizi, beğendiklerimizi, hoşumuza gidenleri taklit ederek bazı duygu, düşünce ve davranışları kendi üzerimize aldık. Fakat bunların hiçbir tanesi aslında arkadaşlar biz değiliz, kendimiz değil. Ama olur mu diyeceksiniz, bak benim şöyle şöyle prensiplerim var, böyle davranışlarım var, çok titizim, çok dağınığım, şöyle yaparım, böyle yaparım, şöyle yemek yemeyi severim, bunlardan hoşlanırım. İşte bunların her bir tanesi aslında çeşitli rol modellerinizden kaptıklarınız davranış, düşünce ve duygu kalıpları. İşte bunları arkadaşlar fark ettikçe, gördükçe, Diyelim ki bir kişi sigara içiyor ama bir kişiyi herhangi bir yere yaslanmış, onun havasında, onun işleri diyelim ki belki beğendiği bir modelde sigara tutuşundan tutun da kadeh tutuşundan, işte bir yemeği yiyişinden o andaki bir özdeşleşme ve beğenme modelini aslında resmetti ve kabul etti. İşte bu kabulle birlikte aslında o davranışı kişi ne yaptı? Kendi hayatına da yansıttı. Şimdi. Bunu görüp fark ettiğinde geçmişe gidip bakacağız. Acaba gerçekten şu andaki bu geldiğimiz zaman içerisinde, bu baktığımız hal içerisinde o alışkanlığı ya da o davranışı yapmaya ihtiyacımız var mı? Tabii şu da bir gerçek ki şu ana kadar vardı. Şu ana kadarki durumu eleştirmediğimizde, yargılamayı bıraktığımızda o davranışın olumlu ya da olumsuz etkilerini kucaklayıp kabul ettiğimizde o zaman oradaki perde daha kolay açılarak kendisini bize göstermeye başlıyor. Eğer siz kendinizi yargılar bir şekilde baktıysanız o zaman oradaki perde arkasındaki siz ve o kalıbı aldığınız model görünmez oluyor, siliniyor ve saklanıyor. Ama işte buradaki önce sihirli şey sizin kendinizi yargılamadan... Ve tam bir kabul olarak oraya bakmanız. Ve daha sonradan aynı kendinizi bir lahana gibi düşünün. Bugüne kadar o lahananın her türlü kabuğu birilerinden kopyaladığınız, aldığınız davranış modelleri ve inanç kalıpları. İşi şimdi her birini görüp teker teker aldığınızda, teker teker böyle soyduğunuzda bir bakıyorsunuz ki geriye bir şey kalıyor. O bütün kabuklar ve giyilen bütün paltolar. Dışarıdan alınan bütün etkileri bıraktığınızda geriye kalan şey arkadaşlar sizsiniz. Hani çok ünlü bir heykel soruyorlar. Nasıl bu kadar gerçek, bu kadar güzel heykeller yapabiliyorsun? O kalıp, mermeri alıp bu kadar inceltebiliyorsun, bu kadar gerçek bir insana dönüştürebiliyorsun. Ben diyormuş sadece benzemeyen kısımlar atıyorum. İşte siz de, size benzemeyen, siz olmayan kısımları hayatınızdan çıkardıkça aslında bir sadeleşme süresine giriyorsunuz. Bu sadeleşme sizin rol modeli olarak aldığınız birilerini özelerek ister maddi ister manevi sizden üstünlükleri olduğunu düşündüğünüz kişiler olsun. Falancanın çok parası var, şöyle giyiniyor, şöyle bir arabaya, şöyle bir evde, şöyle kıyafetlerle, şöyle bir moda ikonu, şöyle bir şarkıcı diye aslında ya da şöyle bir manevi kişilik diye örnek aldıklarınız aslında her bir tanesi dışarıdaki rol modeller. Evet onların sizde şu ana kadar belki bir faydası da olmuş olabilir. Fakat siz kendiniz olduğunda kendinizde nasıl bir tat alacağını belki şu ana kadar bilmiyorsunuz. Bu çünkü özgünleşmek. Yani kendine münasır olmak. Eğer bir insan... Özgünleşerek kendi oluyorsa o kendi olmanın içindeki halin adı arkadaşlar özgürleşmek. Yani özünü gürleştirmek. Özüyle bağlantıya geçmek. İşte bu özgürlük ne kadar güçlüyse bu bağ ne kadar kuvvetliyse kişi o kadar özgürleşebiliyor. Özgürleşebildiği ölçüde özgünleşebiliyor ve bu özgürlük ona kendi olma hakkını veriyor. Ve biz her birimiz aynı parmak izlerimiz gibi bu hayat içerisinde bir taneyiz. Eşsiziz ve bu eşsizlik arkadaşlar öyle mükemmel bir şey ki düşünebiliyor musun şu kainatın içerisinde yaradan seni sadece tek bir tane olarak var etti. Ve sen tüm frekansların ve tüm titreşimlerinle kainatın içerisinde eğer şimdi ben kendimden bahsediyorsam ünal dediğimde bu kainatta bir tane var. Bu anın içerisinden tüm zamanlara o ünal etkisi gidiyor. Aynı her birinizin ismiyle, varlığıyla, yaptıklarıyla, yaydıkları gibi. Ama sen eğer buradaysan ve bu kendin olabilme, özgünleşebilme halin varsa bu bağlantıdasın. Diğerlerinin adıysa asa sıradanlık. Sıradan olmayı da seçebilir kişi. Tabii ki onun da bir zamanı vardır. Sıradanlığın içerisinden de adım adım daha yukarılara, daha ileriye, daha içeri ve daha yukarıya çıkabilirsiniz. Fakat mutlaka ki eğer bunu anlamıyor ya da bir bekleme hali içindeysek bu da bizim için hayırlıdır, vaktimiz vardır. Yine diyoruz ki siz eğer kendiniz olmayla ilgili çünkü kendimiz olmak demek, aynı zamanda kendimizle buluşmak demek. Kendimizle buluşmak demek hayatla, zamanla, anla, anın içerisinde belki bütünle ya da o andaki aynanın içerisindeki, hayat aynasının içerisindeki yansımamızla da buluşmak demek. Öyleyse hayatın içindeki her insan senin için çok önemli olur. Her olay çok önemli olur. Doğanın içerisindeki bir ağaç, bir çiçek bile senin için çok önemli olur. Çünkü sen o kadar değerlisin ki senden yansıyan da o kadar değerli olur. O zaman şöyle bir bilgi çıkar ortaya. Her birimiz o kadar değerliyiz ki onun için hayat içerisindeki tüm yansımaların değerini biliriz. Kıymetini biliriz. Doğan içindeki her canlının kıymetini biliriz. Hayatının ve canının kıymetini biliriz. Çünkü ben o kadar kıymetli ve o kadar değerliyim ki benden yansıyan bütün hayat, tüm insanlık... Tüm canlılık, kainatın içindeki tüm nesneler o kadar değerli ve o kadar kıymetli. Ve biz bu dünyanın içinde işte böyle bir birlik ve bütünlüğü paylaşanlarız. İşte özgünlük, işte özgürlük ve özgürlüğün yolunda tüm o üzerimize yapışanlardan özgürleştikçe buluşacağımız halin ilk basamağı. Bu yol kutlu olsun buluşma niyetiyle. Buluşan oğlu, hoşçakalın.